Baba vardı Oğlu saralıydı Hiçbir de Bulamadı şifa İsa'nın taliplerine getirdi Fakat onlar veremediler şifa İsa'ya gelip Önünde ciz çöktü Acı bize dedi İçini döktü, yalvardı çünkü Başka çare yoktu Sezdi ki verecek şifa Yalvardı çünkü Başka çare yoktu Sezdi ki verecek şifa çocuk bana getirin dedi Çıkması için cin emir verdi Cin hemen çocuğun içinden çıktı O çocuk o anda da buldu şifa kevanım talipler İsa'ya geldi Neden çıkaramadık Cevap verdi İsa sana da verebilir şifa. İmanınız kötü diye cevap verdi İsa sana da vere.